Süren doldu mu seni alır giderler Bu kalpten götürürler Aklını çelen bazı düşünceler Tamamen silinirler Senden kalanlara dokunmadım Asla soluma koymadım aklımdan geçenleri Tek tek yüzüne yüzüne hiç okumadım Ağla kalbinden kelimeler dökülsün Sana söz bile yok yalvar yakar Bu bedende çok zor Artık etkilenmiyorum Deniz bu elbet Dalgalanır durulur Senle yol almak çok zor Kalbi kırık olanlara O zaman bu liman son Senden kalanlara dokunmadım Asla soluma koymadım Aklımdan geçenleri Tek tek yüzüne yüzüne Hiç okumadım Ala kalbinden Kelimeler dökülsün Sana söz bile yok Yalvar yakar Bu beden de çok zor Artık etkilenmiyorum